Bu videomuzda yeni cari kart açmayı inceleyeceğiz. Muhasebe programına giriyoruz. İlgili kullanıcı adını seçtikten sonra dönemimize dikkat ediyoruz. Programımız açıldığı zaman finansman modülünde geliyoruz. Yeni cari kart diyerek önce firma tipi belirliyoruz. Burada bize mal satan kişiler satıcı. Bizden mal alan müşterilerimiz ise alıcı olarak seçilmelidir. Biz burada mal satışı yapan kişileri işleyeceğiz. Satıcıyı seçiyorum. Firma kodunu giriyorum. İşletme türünü tüzel olarak seçiyorum. Vergi dairesini giriyorum. Vergi numarasını biliyorsam giriyorum bilmiyorsam ikiye basılı tutarak iki olarak giriyorum firma adını giriyorum ünvanını giriyorum adrese de herhangi bir şey yazabilirsin bu bilgileri temel olarak doldurduktan sonra sağ altta yer alan tamam butonu aktif olacaktır tamam butonuna bastığımda firma kartı önüme açılacaktır firma aramak istediğim zaman cari kart ara deyip, Filtreye hiçbir değer gibi tamam dersem bütün kayıtlı firmalar önüme gelecektir. Hangi firmayı seçmiş isem üst bölümde kırmızı olarak bu firmanın işlemlerini bize gösterecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.